Evet. En son seni davet ediyordum. Kabul ettin mi? Ettin, ettin, ettin. Evet, etmedin. Davet etmedim ben. Evet, davet ettim ben seni. Açık açık davet etmen lazım beni. Karyadınla yürümeyi düşünüyorum. Güzel. <gülüyor> ben de geleyim mi demiyor? Güzel. Tamam. İyi, okey. Müsait olursan beraber yürüyebiliriz. Ama ben ekerim muhtemelen o yüzden. Tamam. Senin ekersen ben de ekerim. Ama ben senin ektiğini nasıl anlayacağım? Ee... Ektiğin zaman bari söyle ekiyorum de. Haber ver erkenden. Niye öyle bir şey yapayım peki? Çünkü ben de seni ekeceğim. A bad boy yok bizde. Bizde e, gayet o, o, ideal o insan. De ben de öyleyim bu arada. Aynıyız çünkü. Biz klonuz aslında. Ama bunu senin bilmemen gerekiyordu. O yüzden şu an seni banlamak durumundayım. Kusura bakma. Bizim klonun olduğumuzu kimse bilmemeliydi. Seni, senin ismini klon olarak değiştireceğim. Hı. Ne videosu? Ne videosu lan? Cidden ne videosu? Video mu izliyorsun anlamadım ki. Hayır video kaydı alıyor şu an. Hani benim klip almam gibi düşün ama video halenle. Aa video kaydı Ama bu peki? yasa dışı. Bu arada <gülüyor> haber verelim hemen. Sen beni video kaydı mı alıyorsun? Sakın beni video kaydı alma. Çünkü e, ben şu an konuşuyorum ya seninle. Normalde... E ben ben, ben ben ben bu şekilde kazanıyorum parayı. <gülüyor>